Hatır arasından herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi küçük şeylerin felsefesini konuşuyoruz bu, bu hafta. Evet abi. <gülüyor> ne diyorsun küçük şeylerin felsefesi hakkında? Yani e, 1970'li yıllarda hayatın akışında karşımıza çıkan bir yazar olmakla beraber Evet, 50 doğumlu. Yani Baby Boomers dediğimiz jenerasyondan <gülüyor> bana da o hiç sevmediğim lafı okey boomer'ı söyletti yani kitapta. Sadece şunu söylemek mümkün pek çok küçük şeyi ama bu küçük şeyden kasıt işte elma makarna süzgeci yatak dolap vesaire bunları ele alıyor ama aslında burada çok enteresan birkaç tane durum var. Onu kitabın içerisinden değerlendireceğim. Okuması oldukça zor bir kitap. Çünkü metafor anlayışı ve etimolojik kökenlerin etkinliği üzerine yazılmış evet, bir özellikle kitap. Özellikle o etimolojik sözlük okur izlenim Değilme veriyor ya veriyor Ama orada şunu yakaladık. Yani söz arasının ehemmiyeti ve sözcüklerin insan hayatındaki kıymeti adına dönüp geldiğinizde Türk Edebiyatı'nda ya da Türkiye'deki dil bilimciler tarafından yazılmış bu tarz bir kitap yok. Yani her ne kadar felsefe kitabı gibi önümüze gelmiş olsa da aslında büyük oranda bir etimolojik köken kitabı. Yani batı dillerinin özellikle İngilizce, Latince birbirine girmiş, Fransızca çok etkisi altında kalmış olan bu dil yapısının insanlara söylenmiş olan bütün sözlerine zihindeki karşılıklarını felsefeci olduğu için aramaya devam eden, nihayete erdiremeyen o klasik felsefenin etkisinde kalmış ama etimolojinin insan hayatındaki etkinliğini böyle hakikaten çok derin bakan insanlar için çok etkili verdiğini gördüğümüz bir kitap. Bu noktada biraz okuyucu için sıkıcı gelecektir. Çünkü beklediğiniz gibi e, tam bir felsefe anlayışıyla değil, daha çok akademik bir bakış açısıyla olaylar alıyor. Tabii burada şeyi gördüm ben yani o bakış açısı aslında bize küçük şeylerden bahsederken küçük de büyüğü, ...maddesel olarak karşılaştıran bir zihniyetin etkisiyle küçük şeylerden yola çıkıyor. Ama tabii bunda biraz minimalizmle karşılaştırıyor. Evet. O etkileri ilk sayfada görüyoruz. Less is more, az çoktur mantığında. Kitabın zaten çıkış noktası orası. Orası gelecek yüzyıl küçük şeylerin yüzyılı olacak diye de bir iddia ile başlıyor meseleye. Evet. Ama aslında burada... Bizim İslam Terminolojisi ile karşılaştırdığımız zaman ya da karşılaştırma diyemeyelim de Doğu düşüncesinin ortaya koyduğu bir değer var ya, insan bütün alemin alemdir yani bütün alemler onda, onun için yaratılmıştır. Rasulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam zübde Alem meselesi yani sizin alemde bir şey olmanız, sizde bütün alemlerin bir şey olması kavramını aslında Batı dünyasının arayışının önemli bir parçası olduğunu burada görüyoruz çünkü Söylenene göre uzun sürecek savaşlar başlıyor diyor. Daha o tarihlerde 12. sayfada. Evet. Bununla birlikte minimalist bir bakış açısıyla less is more yani az çoktur diyen ufacık sistemlerin olduğu bir dünya düşünme koşuma gidiyor diyor ama burada kaçırdığı bir şey var. Mikronun içerisindeki makrolar ve makroların içerisindeki mikroların oluşturmuş olduğu onların kozmik denge diye adlandırdıkları bizim logaritmik bir fonksiyon olarak gördüğümüz yapıyı tamamen Batı dünyasının yine materyalist düşüncesi bakış açısından ya biz bir geriye gidelim söylemi söz konusu. Çünkü 12. sayfanın sonunda güzel bir ifade var. Velveleli ideolojilere heves etmek yerine bizi çevreleyen küçük şeyleri, nesneleri, hareketleri, kokuları ve sesleri daha yakın ve doğrudan ve ulaşılabilir deneyimleri arzuladığımız bir gelecektir diyor büyüklükten sıkıldık diyor aslında. Ama bu eee büyün içerisinde kaybolmuş insanın söyleyebileceği bir laf. Dünya kime büyüktür? Dünyalık adama. Kitabın ilerleyen kısımlarında biraz daha değiştiriyor aslında o büyüklüğün tamamen erkeksi ve eril bir tarafı diyorum. oraya doğru dönecek. Yani bir şey çıkarması gerekiyor ya oradan. Orada senin ulaştığın feministik anlayışa doğru evriliyor tabi iş. Ee, tabi burada birçok şey de birbirine karıştırdığını görüyorum ben. 14. sayfaya gidiyorum senin arada yoksa. Yok. Fenomenin bileşenlerini ve zenginliğini anlamanın yollarından biri tam da metaforlardan yola çıkmak, şeylerin belli başlı bir takım şeylerin dünyasını metaforlar üzerinden keşfetmektir. Bunu şunun için ifade ettim. Bizde de son dönemde Kur'an-ı Azimüşşan'ın özellikle mealci bakış açısıyla bakan zihniyetin metaforlar, metaforlar üzerine çok odaklandığını ve Kur'an-ı Kerim'de metaforlar olduğuna dair iddiaları söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de metafor yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim İncil gibi bir hadis kaynağı değildir. İncil biliyorsunuz vahiy ilahi değil. Tevrat biraz daha vahiy ilahi olarak, muharef olarak ifade edilir ama İncil ziyadesiyle bir hadis kitabıdır. Çünkü Matta, Marcos, Luca, Yuhanna'nın ben bunu duydum diyerek söylediklerine inanan sonrasında da onların peygamberlerinden bir haline dönüşecek velilerinden Aziz Paulus'un söylencesidir. Dolayısıyla onlardan metafor beklenir çünkü insan konuşurken metafor olabilir. İnsanda metafor olur ama vahiy ilahide metafor olmaz. Anlaşılması zor ve insanın zekasının kıtlaştığı noktalardan itibaren gereken hal... Hikmet üzerine olduğu için şimdilerde Batı felsefesinin tenceresinde pişmiş tipoloji ne yazık ki ekseriyetle artık Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerine metafor diyerek aynı Batı'nın düştüğü bu tuzağa da dönüşmeye başladı. O yüzden genç kardeşlerimize burada bir anekdot sunmak için söyledim. Kur'an-ı Kerim'de metafor yok. Metaforlar daha çok mitolojik ögeler değil mi? Bu durumda aslında paganizmin içinde olan şeyler. Yani Aynen. Bugünkü Hristiyanlığın ne kadar paganistik olduğu da buradan ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor çünkü Yunan tanrıları, Mısır tanrılarına gittiği zaman orada metaforla ayakta tutabilirsiniz her şey. Çünkü gerçek yok ortada. Bizde ise gerçek bir peygamber var. Evet. Yaşamış, hayata gelmiş. Öbürü Zeus. Ya metafora ihtiyacım var, başka bir şekilde yapamazsınız. Kaldı ki onu. Yahudilikte bile böyle bir metafor algısı bulamam. Yok yok bulamazsınız. Yani o noktada şer'i olarak şu anki muharef şeriatı ile Yahudilik muharref şeriatsız Hristiyanlar göre çok daha şeydir, oturaklıdır yani. 17'de bir şeyin var mı senin? Valla orada işte yani bu biraz kadar. önce söylediğin şeyi biraz destekliyor. Büyük şeylerin tanrısı öfkeden kudurup. Onu çığırından çıkmış savaşlara sevk eden kırılmış gururunun yaralarını yalaya dursun. Ben yanıma samimi ve alçakgönüllü, özel ve sınırlı küçük şeylerin tanrısını alıyorum." diyor. Tam da senin bahsettiğin gibi. Ben de tam orayı çizmiştim zaten. <gülüyor> tam da o mantığa gelmiş mesele. 21. sayfada bende Kant'la ilgili bir alıntı var. Kant'ın dünyasında güzelle, yüce, ayrıdır, farklı nesnelerle, ruh ve ruh halleriyle eşleştirilmiş, Tıpkı Çin simgesi yin yang gibi karşıt kategorilere ayrılmışlardır ki bu yin yang meselesiyle ileride bir kitabı incelemekte fayda var çünkü hakikaten bu eril ve dişil meselesi İslam dünyasının ortaya koymuş olduğu değerlerin muharref haliyle karşılaştığımız Tav anlayışla ne yazık ki alt alta üst üste birbirine berbat bir hale getirilmiş. Bugünlerde oldukça da denk gelmeye başladım. Zeka dostluk ve trajedi yücedir. Daha eros komedi güzeldir diyor mesela. Yani güzellikle yüceliğin birbirlerine örtücü olduğunun iddiası daha önce bir yerde denge meselesini konuşuyorduk dün gece de. de denge meselesinde de aynı problem olarak karşımıza çıkıyor. Mesela kadın erkek dengesini kurmaya çalışırken aslında burada şu var: iki şeyi teraziye koymayı bize öğreten şey kapitalizm. Hani şirketlerin sene sonundaki bütçe hesabı varlıklar ve borçları. Bir dengeyi getirme, bir terazide tutma derdi var ya ama hayatta bunun hiçbir karşılığı yok. Kesinlikle olmayan bir şeyi e, kapital mantık size böyle anlatıyor. Halbuki kayıplarımızın içinde kay kazançlarımızdan da alacaklarımız olabilir. Kazançlarımızın içerisinde henüz bizde maddi kazanca dönüşmeyerek bir değer hükmü taşıyan bir şey olabilir. Bir de evet. zıtlık birbirleriyle çelişen bir şey olmak zorunda değil de birbirinin tamamlar ve destekler ve beraber bir ve bütün olur aslında. Aynen. Ayrı ayrıyken tek başlarına tam değildirler, yarımdırlar, eksiktirler. Onlarda tam tersi bir, bir mantık var. Hani bir rekabet, biri artıyorsa birinin yükselmesi gerekiyor. Kinetik enerji potansiyel. Ama size şeyler. bunu iki senin anlattığın gibi anlatırsan kapitalizm çöküyor. Olmuyor iş. <Gülüyor> İnşallah bir gün. <gülüyor> Yani 22. maddede bizim burada Tevhid Ocağı'nda yapmış olduğumuz biliyorsunuz söz arasının ehemmiyeti ortaya çıkıyor ki hani videonun ilk dakikalarındayız sıkılıp gidenler olmasın diye söylemekte fayda var ki seven dostlar da çok sağolsunlar. Yani şöyle 5-10 tane edebiyatçı arkadaşımız böyle bir masaya artık koysak da şu sözlüklerimizi artık yazsak noktasına geldik. Yani kavramlar ve sözlüklerimiz Türk Dil Kurumu'nun ihaneti çerçevesinde Bak batı dünyası bunu aramaya başladı. Biz bu noktada geç kalıyoruz. Bak diyor ki yüce olan hayret attonimento uyandırır. Kelimenin kökenin olduğu gibi at tonito yıldırım çarpmışa çevirir insanı. Yani kelime nereden geldi? Yıldırım çarpmışlıktan geldi uyandırıcıdır ve hayret makamıdır diyor. Dolayısıyla güzel olansa tatmin verir. Tam da her şey güzel şeyin temaşasından doğan tutkuyu. Halbuki burada neyi kaçırıyor? Tabii o kendi batı dilinin jargonuyla yapıyor bile oradaki devşirme mantıkla yapıyor. Yıldırım çarpan şeyin hayret vericiliği insandaki karşılığıdır. Ama ona hayretlenmez, şaşırma denir. Hayret ilahi olan bir şeydir. Bak biz bunun da ötesine geçebiliriz. Ve burada hakikaten yazar gerçek bir kelime avına çıkmaya başlıyor. Hani biraz etimolojiyi seven edebiyatçı dostlar. İşten buradan sonra zevk almaya başlayacaklar. Ekseriyette büyük bir sıkıntıya girecek ayrı mevzu. Aslında hayret olmasının sebebi de mitolojiden gelmesi ve tanrıyla bağdaştırmaları. İnancın oraya olan etkisi. Ki onun orijinalinde bizim sihir-i nebide bulabilirler biraz ee, meraklısı, araştıranı. Çünkü 25. sayfada bu konuyla ilgili de şu kavramı söylüyor. Aslında biraz kitabın özeti mahiyetinde önemli bir kısmının. Metafor dilin doğum halidir. Dünyanın başlangıcına ait bir kavramdır. Kavramın içinde kalan, kavramı şekillendiren ve türeten imgedir. E, dolayısıyla kavramlar dediğimiz alanın ne kadar emniyetli olduğunu ve insanın yaratılışı ile ilgili olan süreci bize nasıl verdiğini gösterir. Eğer o süreci yaratılıştan alamıyorsanız mitolojiye gidersiniz, metafora mecbur kalırsınız. Ki zaten 26'da onu destekliyor. Metaforlar mantıklı bir içerikten yoksun olmakla birlikte, ışık saçan anlamlarla dolu biçimlerdir, sanki. Sözcüklerin tanrılar gibi olduğu, o eski zamanlarda doğmuş metafor, düşünceden önce var olan bir şeyin hayatta kalışı, kutsal bir zamanın izidir. Tam da dediğinin kitapta karşılığı. 28'de denk geldim ben şöyle diyor, yaşadığımız çağda herkes dönüşümü, hızlı değişiklikleri, mutasyonları, başkalaşımları, değişim süreçlerini vurgularken bile ben, bakın dönüşümler çoğu zaman sadece görünüşten ibarettir, ve şeyler çoğunlukla aynı kalır. Şeyler şeydir ve daima öyle kalacaklardır diye yükselen tek tük seslerin bulunmasını daha çok önemsiyorum diyor. Ama şeylerle ilgili bu yazarlar ve buna benzer yazarlardan çok öncesi Doğu düşüncesinde beyan edilmiştir. Çünkü küllü şeyun diye gelmiş olan ayet-i içerisindeki şey burada biraz incelemeye tabi tutuluyor. Ama dediğin gibi iki açıdan değerlendiriliyor. Hem yin yangın yitirmiş olduğu eril dişil meselesi hem de o mitolojiden gelen metafor. Yani al birini vuruyor ötekiseni çünkü tanrı çaları ve tanrıları var bunların. Evet. Daha ayrıştırma orada başlıyor. Eyvallah. Ve orada mitolojide de aslında hani erkek tanrılar ya savaşan tarafta ya da düzen sağlayan Dişi tarafta. Dişil tanrılarda kandıran, olay çıkaran, peşinde. entrikoloji peşinde. Aslında kadını Entrika ile birleştiren Batı mitolojisi. Yani bilginin kaynağı olarak gördüğümüz Yunan felsefesi ve mitolojisi. <gülüyor> evet. Mesela işte 37'ye geldim ben. Ben 3 de 34'te şey Aa, var. Bu sürahi ve kadının girişi ah. ilgimi çekti. <gülüyor> sürahi bir şeydir. Sürahi nedir? Cevap verelim. Bir kaptır. Bir başka şeyi kendi içine alan bir şeydir. Sürahi de bir şeyi içine alan sürahinin dibi ve yanlarıdır. Ayrıca bu kap kulpundan tutulabilir. Ben bunu neden okuyorum dediğim cümle buydu. Neden okuduğumuz <gülüyor> şuradan geliyor aslında. Ama burada kadının tanımını yapıyor kendince metaforik olarak. Kabul bir de bu bu tartışma aslında biliyorsun i̇bn Sina zamanında da yaşanmış olan bir tartışmada şeyler meselesi. Bunu da tam olarak bilmediği için ve öğrenemediği için de Burada şeyleri mecbur eden eril ve dişil noktadan yaklaşarak çözme gayreti 35'te var. 35'te şöyle devam ediyor. Öte yandan dünyanın en aşikar eşleştirmesi Heidegger'in aklına gelmez. İçine alan, barındıran ve kapsayan sürahi kadındır. Kadın sürahidir çünkü çocuğu taşır. Evet. Kadın çocuğu pastayı içine alan ve pişiren fırındır. Burada artık etimolojiye de giriyor. Anne Almanca'dan. Tatlısı. Almancada Mutta, plasenta okay. için bu inanılmaz tabir kullanılır. Kadın hayatları tutan civatadır. Civata da yine dimutter, Almanca anne manasında. Hı hı. Heidegger sürahi kadını sürahi ve kadın metaforunu görmez çünkü zaten kadını görmüyordur diye de sistemini tamamlıyor. İşte adam aslında burada şu var. Civata kelimesini türetirken buradan hareketi boş yere değil. Yani yeni bir şey yaptığında, kelimeyi üretirken bu kökenle geliyor ve bu kökenden kopmuyor. Biz ise bu kökeni topikün iptal ediyoruz. Yani o Türkçeleştirme çabasında gelmiş olan mesele sadece bir güdüklük meselesi değil, hakikaten bilinçli bir ihanet meselesi. Evet, onun ciddi farkına vardım. Hani İspanyolca, Latince, Fransızca, İngilizce. Hepsi birbiriyle bağlı ve kök olarak birbiriyle aynılar aslında. Ve kopartılmazcasına o latincenin ana unsurlarını hiç bozmadan geliyor. Evet. Mesela 37'de ütü meselesi var. Ütü elin yönlendirmesiyle ütü masasının üzerinde bir ileri bir geri gider. Diyaloğun gidimli ve gezgin hareketine benzer şekildedir. Mesela o işte bunu anlıyor. Diyaloğun tarafların birbirini düzeltme çabası olduğunu görüyor. Halbuki bizdeki diyalog taraflardan birinin kendi fikrinden ziyadesiyle hakkı beyan etme gayretidir. Dolayısıyla tarafların ikisi de orada ütüdeki ısıyı kendisine vurmaya niyet etmiştir. Batıda ayrıldığımız, bak önemli bir şey bu. Kelimelerin, kavramsal karşılığının insan hayatındaki etkileşimi, sen bunu bu şekliyle öğrettiğin zaman böyle anlaşıldığının ya bu aslında ne biliyor musun bu kitap? Şu anda biz Windows'ta bir program düşünelim veya işte kullandığınız bilgisayarda bir Word program var, PowerPoint var, kullanıyorsunuz. Bir kullanıcı olmaktan ziyade şimdi biz bunun aslında kodunu konuşuyoruz. Yani bu kodu yazan adamın yazarken kullandığı metodolojiyi kullanıyoruz. Sonuçta ikimiz de ekranda aynı PowerPoint, Google Point'i veya Microsoft Word'ü, Microsoft PowerPoint'i görüyor olabiliriz. Çok benziyor gibi de görülebilir. Ama nihayetinde arkasındaki kod yapılanması bize çok başka bir çalışma biçimini geçirir. O yüzden biz kavramlar ve sözcüklerin üzerinde durmaya ve üzerinde çaba sarf etmeye mecburuz. Ve hakikaten, bak bu noktada şunu söyleyebilirim. Bu alanda o kadar ciddi bir kırılım noktasına geldik ki, 30 kelimeyle, 40 kelimeyle, 50 kelimeyle konuşmaya başlamış olan bir gençliğin, bundan 30 sene sonrasında, gerçek manada konuşabilme imkanını göremeyeceğiz. Bu toplumun da ayrışma sürecini getirmiyor mu zaten? Kesinlikle Kimse kimseyi anlamıyor çünkü ortak kelimelerimiz yok. ki. Yani karşınızdakine söyleyebileceğiniz kelimeniz yoksa siz yoksunuz. Yani ki. dil zaten her halükarda duygular anlatmakta nakıs kalır. Ki bugün zaten kullandığımız dil sadece yemek içmekten öteye gitmiyor. Çok kötü durumdayız. İtalyanca'da tesbih kelimesi çok dikkatimi çekti. 47. sayfada evveli var mı? Sen de bilmiyorum. Yok. Hoş bir şeydi çünkü İtalyanca'da tesbih Rosario yani gül roza kelimesinden gelir diyor. Dolayısıyla Rosario tek bir gül değil güller denizlidir. Hristiyanlıkta da birazdan anlatacak çünkü evet, tesbih, tesbih var. vardır. Hatta 49'da anlatıyor onu. Tesbih sayılı doğa boncuğundan oluşan kapalı çemberdir. Çemberlerin çemberidir. Gülden taçtır. da aydınlanmış biri olmak için sunulması to bit beat, biten, gereken dua, gebet boncuklardır bits. kesişen çemberlerdir. Tesbih duaları zikreden taçlı ses dizisidir. İpe çember şeklinde sıralanmış söz gülleridir. Ya bu ibareleri Türkiye'de bir adamdan duymak <gülüyor> isterdim. Ama bak ne güzel ki onlarda da tesbih var, zikir var, Hristiyanlarda ve Yahudilerde. Dolayısıyla orada hakikaten bak geliyorsun tesbih bizdeki o subhaniyet esasından gelir. Evet. Burada ise bak nereden geliyor? Gülden geliyor. Enteresan bir ilginç bir karşılaştırma. metaforik var. olarak bizde peygamber efendim. E, evet, evet, evet. evet. Demek ki için, orada... Onlar için daha çok Meryem Ana'yı işaret ediyor. Şimdi orada Gül Meryem Ana ve insansı bir şeyden çıkıyor. Bizde ise yaratıcılığın büyüklüğü olan subbuhtan geliyor. O zaman o adamın elindeki tesbihle benim elimdeki tesbih aynısı değil. Evet kavram olarak çok farklı. Çok farklı. O zaman benim de bu kelimelerin karşılığında aynı şeyi söylemem doğru olmuyor. Yani sözlüğü açtığımda benim sözlüğümde de şu kelimeler yazıyorsa tespih sayılı doğa boncuğundan oluşan kapalı bir çemberdir Çemberlerin çemberdir, gülden taştır gibi bir ibare bulmamayız ama ya böyle bir şeydir dediğiniz zaman aynı karşılıklar olduğunu zannederiz. Dolayısıyla bu bizi karıştırır ve karıştırıyor zaten. Ben 50'ye geçeyim o zaman. Buyurun. Ekmek ağzımızda saygı nesnesinden ziyade tüketim nesnesi olmalıdır. Tüketilen şeye saygı duyulmaz. Çünkü tüketilen şey yok edilir, bütünüyle kullanılır. Pong çokça burada ismi zikredilen bir şair anladığım kadarıyla. Evet. Genellikle de küçük şeyler bile ve boş işlerle uğraşmış. <gülüyor> hani her şeyin tüketilebilir olması, ona olan saygıyı yok eden bir durummuş. Hani bunu böyle görmemiştim daha öncesinde ben. Ben de bu bu kadar keskin bir dille görmedim. O artık Avrupa'nın geldiği kültürünün oluşması artık ona atfettiğin tüm değeri yok eden bir şeymiş. Bence bu saatten sonra biz buna tüketim kültürü değil, tüketim inancı demeye başlamamız lazım. Çünkü bu iş kültür olmaktan çıktı, inanç olmaya geçti. Tüketebiliyorsan varsın denmeye başladı. Yani tüketmek için çabalarsan daha iyi yaşarsın Söylen bir kültürel fonksiyon oluşturur. Ama tüketemiyorsan yaşayamazsın söylemi. Geldiyse orada inanç başlar. O yüzden bence tüketim toplumu, tüketim kültürü demetten ziyade ya da hazır tüketim kültürü demetten ziyade ya tüketim inancı yani kapitalist anlayışının bir akidesi ya da bir ibadeti gibi söylemekte artık fayda var. Doğru Su da. kaldırır yani. 51'de çok ilginç bir e, metafor dizisi var. Rastlantı olduğunda hiç sanmıyorum. Hımm. Bakın, örneğin Petrarka kozayı şiirde özgürlüğün taklitten üstün olduğunu göstermeye yarayan bir metafor olarak kullanıyordu. Taklidi arı metaforuyla ifade ediyordu. Hmm. Ki arı besinini çiçeklerden alır, dolayısıyla da bir şey yaratmaz. Özgürlük ise tıpkı örümcek gibi kendi ipini kendinden çıkaran ipek kozasıdır. <gülüyor> Ama örümcek ağının ipi örümceğin kendisi haricinde kimseye fayda sağlamaz ve kısa ömürlüdür. Oysa ipek kozasının ipi yararlı ve dayanıklıdır. İşte Şimdi peygamber, araya, örümcek <gülüyor> ve ipek böceği. Hiçbir boş yere söylenmiş laflar değil. Hakikaten güzel yakalamışsın. Allah razı olsun. 53'te Bu... de şuraya gidiyor. Middle sex'te etnik ve cinsel değişimleri ve mutasyonları ele, ele alan bir hikaye anlatılır. Anadolu'dan Ford Amerikası'na geçilir. Roma'nın kahramanı Calipo adlı bir kız olarak doğar. Sonra Kal adlı bir delikanlıya dönüşür. Evet. Hoppa! <gülüyor> ya bu yakında inşallah bu şu haftaya yaptığımız kitaptan sonra benim benim niyetim şu LGBT kitaplarına be. yavaş yavaş girmek yani arkadaşlar çünkü Batı'nın felsefi anlayışına gittikçe etkili bir şekilde gelen bu durumu artık bizim biraz daha ele almamız yani lazım. Arı ve örümcekle. Neden? Bir anda biri Kur'an-ı Azim aklı gelmiş. getiriyor, biri Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü arı deyince İslam toplumunda hemen Kur'an akla gelir, biz arıya vahyettik. Örümcek deyince de kaçınılmaz bir şeydir Resul-i Kibriya Aleyhisselatü gelir. Yani özgürlük demek, başkaldırı demek de cinsiyeti reddetmek ve bu konuda kendi tercihini ortaya koyabilmek midir? ya da yaratıcıya karşı en büyük isyan bu mu oluyor onlara göre İşte problem şu bu batı ne başını kaldırabildi ne başını eğebildi Yani ayaklarınızla masum bir toplumu çiğnemeye baş kaldırmak diyorsanız bu baş kaldırmak değil Baş eğin gelin en gençler başınızı eğin ve secde edin dediğimizde batı tabii ki bunu yapamıyor hatta secdeyi iptal edip diz üstü çökecek duruma geliyorlar o zaman siz başınızda eğemediniz. Dolayısıyla bizim toplumdaki şey şunu söylemek lazım. Gençler baş kaldırmayın. Allah rızası için artık başınıza eğin. İsyan dergisinde dediğimiz gibi bize de başa eğik bir toplum lazım. Ama bu hani yanlış anlaşılıyor ya. Her şeye eyvallah diyen değil. Hak aramak ve isyanın farkı var. Hocam ben davranmak. bunu yanlış anlayacak bir kitlenin var olduğuna inanmıyorum. Maalesef var abi. Ben bu kitleyi ikiye ayırıyorum. Eğer bunu yanlış anladığını iddia ediyorsa bilinçli bir şekilde nasıl bu lafı dersiniz deyip özgürlükçü bir başkaldırmanın isyan beyanatını sunma gayretindedir. İkinci kısmı çok kale almayalım çünkü o henüz Türkçe'yi bilmemektedir. Bence bir ayırmak lazım. Türkçe'yi bilmeyen tarafta çok olduğunu kabul ederim bu bapta. 57'ye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geldim ben süpürge dikkatimi çekti. Richard Rorty'e e, kulak verecek olursak diyor yazarımız, normal filozoflar, olağanüstü filozofların çöp olarak sınıflandırdığı şeyleri felsefi alandan temizlemek için bu aleti ellerine alıp çöpçü olur. Da siz sürekli çöpten tekrar bir şey çıkarıyorsunuz. Biliyorsun bu Avrupa'da bayağı bir e, belgesellerde çok konu oluyor. Evet bu, özellikle şey, çöp Amerika evler <gülüyor> Ya kusura bakmayın vallahi bu işi çok seven sizsiniz. Yani çöp ev zihniyeti en çok sizde var. Ee, devam edeyim. Sabun meselesi var 61'de. Sabunun söyleyecek çok sözü vardır. Bunları şevkle, heyecanla söylesin. Söyleyecek sözü bittiğinde yok verir Ponca göre kiri atmak ve iyice temizlenmek için sırf su yetmez. Sabuna da ihtiyaç vardır. Beden temizliğinde sabuna ihtiyaç olduğu gibi zihinsel temizlikte sabuna ihtiyaç vardır. Yani zihinde kimyasal bir değişim arzu ediyor dostlar. Halbuki su İslam'da temizleyicidir. <gülüyor> Sabuna ihtiyaç duymazsınız yani. Sabun daha da daha temiz olmak adına değil de belli kokuların Ama değişmesi. Ama birazcık bir şey. da kirlenmişlikle alakalı. Ne ne kadar alakalı bir şey. Ne kadar kirlendiğinle alakalı bir şey Müslüman bu kadar kirlenmediği için. Ama burada poncun hani böyle birazcık ona karşı sempati oluşturan bir cümlesi var. Ponç temiz olanı sever. Eğer temiz filozoflar olsaydı onları da severdi. Ama temiz filozof yok. Filozoflar <gülüyor> kirlidir. Ben demedim Ponç dedi. Üçüncü bölüme geçiyor sayfa 69'da. Sende devam var mı? Var bende 62'de. Ama az önce söylediğimin açıklaması sadece. Geçelim. Elma atalarımızın hayal gücünü her zaman körüklemiştir diyor şeklinin yuvarlaklığı başa andırır, renginin kırmızılığı eski Yunan lirik şairi Anacreontes şiirlerinde geçen elmacıkları çağrıştırır. Şimdi burada eee bu çağrışımı elmaya bu kadar büyük şeyler atfediyorlar ya bu hakikaten <gülüyor> <gülüyor> sonunda da gidip benim, elmacık benim, kemiğine bağladıysa herhalde Benim helal orada olsun. mesela hani bu böyle zorlamalar da var kitapta yani böyle bir zorlama dünyası Bayağı, da var. Tamam. Mesela bu evren ve kozmos meselesi dikkatimi çekmiştir benim 91'de. Hadi dünya deyince aklımıza neyin geldiğini söyleyelim diyor. Evreni mi çağrıştırıyor? Evet olabilir ama bu sözcük şu anda işimize yaramıyor. Peki ya kozmos desek ne olur? Nasıl olur? Evet bu mükemmel olur çünkü bu sözcük eski Yunanca'dan gelir ve latincedeki birebir karşılığın mundustur. Bu sözcük henüz gök kubbe ve yer küre anlamına gelmeden önce... Temiz, düzenli, düzgün yer ama aynı zamanda süslenmiş, güzelleştirmiş anlamına geliyordu. Kozmetik de bu sözcükten türemiştir ve süslenen, güzelleştiren demektir. Ya bu yaklaşımdan çok hoşnut oldum açıkçası. Yani o süreci anlatıp kozmos ve kozmetiği bak nereden getiriyor kelimeyi anlatabiliyor muyum ama ben gidiyorum onu e, batı dünyasından alarak kendi hayatıma devşirmeye çalışıyorum ama batı bu etimolojik yapısını hiç kırmadan... Getiriyor bu işe. Evet o konuda bizden daha duyarlı oldukları kesin. Çok ben 99'a geçiyorum başka bir şey Buyurun. yoksa. Buyurun. Burada önceki programlarımızdan birine de bir atıfta bulunuyoruz. Muazzez teyzemize. <gülüyor> Kadınlara özgü bir giyim eşyası olarak başörtüsü çok eski çağlardan yakın zamana dek pek çok durumda statü sembolüdür. Sokrates ve Platon zamanında eski Yunan'da ve daha sonra eski Roma'da saygıdeğer kadınlar başlarını örtmeden asla evden çıkmazdı. Bunu izleyen yüzyıllarda da yüksek tabakadan saygıdeğer kadınlar, namuslu kadınlar asla başları açık dışarı çıkmaz, tüllü şapka takarlardı. Ya burada mesela ben o paragrafın sonunda güzel bir kelime var. İtalyancada düğün anlamına gelen nozze ya da İspanyolcada gelin demek olan novia Latincedeki nubere'den gelir ki bu fiil tam da örtmek demektir. Felsefe örtü imgesini dünyanın görünüş ve yanılsamadan ibaret olduğu düşüncesini ortaya koymak için kullanır. Bak bu batının kay kaçırdığı bir şey var. Kadının örtmesinde, örtünmesinde kullanılan örtü kelimesi kendisini örtmesi için beyan edilmiş bir söz değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u beyan ettiği gibi eşler birbirinin örtüsüdür. Çünkü İslam düşüncesinde de Erkeğin başı açık gezmesi de çok iyi ve kabul görülmüş evet. bir şey değildir aslında. Dolayısıyla burada Batı'nın örtmeyi hep kendine çekecek olan o böyle komik çocuk tepkilerine karşılık doğuda kadın başını örtüyorsa o kocasını örtmüş demektir. Adam başının üzerine takkesini takabiliyorsa sarığını takıp gezebiliyorsa o da eşini örtmüş demektir. Taraflar birbirini örttüğü zamansa toplumsal olarak hepsini üstünü örten ve onu saklayan demektir. Yani bak buradan mesela onlar böyle getiriyorlar ama ne yazık ki biz de tabii... E... Ki eski dönemlerde başı açık gezen bir erkek görmüyoruz. Şehadeti kabul edilmiyor zaten. Çok <gülüyor> uzun mu program. Yalnız 100. sayfada da şöyle bir kendinle tezata düştüğü yer var. Sembolik ve metaforik bir bakış açısıyla örtü hakikati örter, cehaletin karanlığında gizler. Örtü, gözlemciyle nesne arasına girerek gözlemcinin nesneyi doğrudan doğruya algılamasını engeller, bilmesini önler ve ona hakikate ulaşmaktan men eder. Sahtelik hakikati ve bilgiyi cehalet örtüsüyle örten fiili bir gizleme ve kar karartma sürecidir. Gir örtünün altında o zaman. Yo, tam tersi, açınalım diyor. Hayır, hakikati görmek istiyorsan örtünün He. altına gir. Niye kaçıyorsun? Herkese göstermek istiyor bir kendi görmek He. değil. O zaman yatak odanın caddeye taşıyacaksın yavrum. Ama Batı'nın bu haline nazaran şu durumunu da ben sonda beyan ederek bir artılarından bahsetmek isterim. Çünkü 129. sayfasında son söz ve teşekkür bölümünde şöyle bir ifadesi var. Şeyler konusunda İtalya'da yaratıcılık ve felsefi tasarım açısından çok önemli bir yetkinlik olan 12. Modena, Carpi ve Sassuolo Felsefe Festivali'nde felsefe alanında tabiri caizse resmi olarak yeterlilik kazandığı festival vesilesiyle o senenin logosu Makarna süzgecinden e, esinlenerek dinleyicilere piccole cose, küçük şeyler başlıklı olağanüstü sunumu yaptım ve bu kitabın dördüncü bölümünde ele aldığım makarna süzgecinin ontolojisinden de söz ettim. Şimdi bakın adamların felsefe gibi ayakta tuttukları ve tutmaya gayret ettikleri bir şey var ve festivalleri var ve çok önemli. Bizde ne yazık ki düşünce alanında yapılan bu noktada bir şeyli yok. Biz de festivalleri alıyoruz ama bizdeki müzik festivallerinden öteye geçemiyor. Neden bizde de... Şimdi Rabi'l-Evvel ayına girmek üzereyiz, Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günlerinde neden bununla ilgili bir festival yapmayız? Yani bir yerde 50 tane muhaddis toplansın, bu festival yapılsın. Bir yerde 50 tane tefsirci toplansın, 50 tane bulabileceğiz mi ayrı da <gülüyor> toplansın ve 50 tane Kur'an-ı Azimşan'ın müfessiri olarak Resul-i Kibriye Aleyhisselatü vesselam anlasın. İşte Batı'nın artıda olduğu yer burasıdır. Yani düşünceye ve düş felsefeye ve felsefe adamına verdiği ehemmiyet. Yani kendi değerlerine. Kendi değerine adam ehemmiyet veriyor. O yüzden takdire şayandır. Çok profesyonel bir iştir. Ee, bunların yanlış olması, adamların yanlış bir yolda gidiyor olması, yanlış yaparak gittikleri anlamına gitmez. Çok iyi yapıyorlar. Yani en Harik azından kendi inançlarına, e, doğru, kendi inançlarına doğru yolda ilerliyorlar. Çok iyi ifade edebiliyorlar. Yani kendilerini ifade edebilme yetenekleri gelişmiş. Çünkü... Onlar hala kelimelerle uğraşıyorlar. Biz ise bir sözlük programı yapmak istesek ve yapıyoruz şu anda ama bunu büyütmek istesek muhatabımız oldukça az olacaktır ama ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu ne yazık ki uzun yıllar sonra anlayacağız. Maalesef. Kapatmadan önce önümüzdeki hafta Tanrı Adına Savaş kitabına başlıyoruz. Biraz uzun bir süreç olacak muhtemelen. Evet, belki iki ya da üç bölüm olacak çünkü Ken Armstrong... E, ateizm dünyasının şu anda en önemli temsilcilerinden birisi. Yazmış olduğu bu kitapta hakikaten çok gencimizin bütün zihnini alt üst etti. O yüzden 2-3 bölüm üzerinden gitmemizde fayda var. Haftaya görüşmek üzere diyeceğiz. Evet.